size beynin kendisini haklı çıkarmaya çalışan bir avukat olduğunu kanıtlamaya çalışacağım. Bu ilginç bir konu. Derim ki insanlar önce kararlar alır ve daha sonra aldıkları kararlara bir sebep uydurmaya çalışırlar. Beğendikleri bir siyasetçi yanlış bir şey yaparsa ki çok görüyoruz bugünlerde bunu. Bu yanlış davranışlarına bir kulp bulmaya çabalarlar. Çünkü halkın iyiliği için, çünkü vatan için, millet için. Sakarya da bizi bekliyor. Sonra ikinci kötü davranış gelir. Bu sefer farklı bir kulp. Bulunan bu kulplar çoğunlukla bildiği bir şey vardır. Bizim bilmediğimiz bir şey biliyordur gibi şeylerdir. Yani bütünüyle saçmalıklar. Ya da siyasetçiyi savunan bir gazete alıp o yanlış davranışı niye yapmış olabileceğine dair kendilerini ikna etmeye çalışırlar ki bu durumlarda pek çok gazete zaten ülkemizde raflarda öyle duruyor gidin bakın. Halbuki o kişi yanlış yapmıştır demek daha doğru ve daha kolaydır. Ama beynimizin yalanına. Bir defa kendimiz inanırsak onu sürekli yalan uydurmaya iten yine biz oluruz. Her yapılanı doğruyla karşılaştırırsanız beynimizi doğruyu bulmaya iten yine biz oluruz. Bir fikre inandığımız zaman aksi delil bulmakta zorlanıyoruz. Sürekli kafamızdaki fikri doğrulayıcı örnekler bularak fikrimizi işlendirmek istiyoruz. Bu durum yatırımlarda da böyledir. Bir yatırım yapmak istediğimizde o yatırımın neden akıllıca olduğunu anlatan insanları dinlemek ve kendi kararımızı doğrulayıcı şeyler durmak isteriz. Aksi yönde yorumları kaile bile almayız. O sebeple yapacağımız işle ilgili olarak aykırı fikirler dinlemeden asla karar vermeyin diye yıllarca söylerim. Sir Francis Bacon'ın kanıt çarpıtmaya yönelik şu sözü çok yerindedir. İnsan bir kere bir görüşü benimsedi mi, her şeyi bu görüşle uyacak ve destekleyecek bir yöne çeker. Aksi yönde daha çok sayıda ve ağırlıkta örnek olsa bile bunları ya görür ya da ihmal eder ya da bir başka sebeple bir kenara bırakır ve reddeder. Bu büyük ve zararlı önyargılar neticesinde görüşleri de hiç sersılmamış olur ahmak koyunlar. Peki. Peki. karar birinde şöyle söyleriz. Beyin kendini haklı çıkarmaya çalışan bir avukattır. Aksi iddia eden var mı? Neyse çok konuştum. İki kişinin gördüğü kişisel ileti değildir. Kişisel neyimiz olduk ki iletiğimiz olsun. Şimdi erkenden kalkıp bütün gün yatacağım. <gülüyor>